Adım anılmaz oldu, kapım çalınmaz oldu, ömrümün son baharında az medemiyorum zoruma giden yalanların halime üzülmüşmüş zahmet edip nasılsın dediğinde bile ben çoktan gömülmüştüm neredeydin gitmiştin sanki İzmir ikiye bölünmüştü işte o gün bütün üzüntüm efkam gözlerimden görülmüştü sıkıntı değil ben atlatırım sen yorma kafanı bunu atlatırım hafızamdan silinmez hatıralar bu sokakta sana sarılmıştım hatırla zamanla geçer dediğin bütün acıların tanımıydın sen hiçbir şey değişmedi hala öyle Zamanla geçer Kafama takmıyorum artık istediğin gibi gestos istediğini gibi Gözünde serkan pis değil Tekin süt senin asla İzmir'in değil İzbedir evim Tavanır rutubet kaplı Aşk mı? Gizleyin beni Onlar hep giderler Hoşçakalanlarsa biz değil miyiz? Tek başına karanlık bir odadayım Dostlarım dörtlü var Benim hatırlamıyorum Gül taplasına kaç sigara Söndü lan senin haberin yok tutamayacağın sözü mi Hep yanımda olacaktın Sözün vardı Artık adım bile ezberimde değil senin Gözün aydın Adım Anılmaz oldu kapım çalınmaz oldu Ömrümün sonbaharında Başa dönsem her şeyi kurtarırım Üşeniyorum Zemindeyim lan Düşemiyorum Gelme sakın Girmeye korktun şüpheli yolum Ben senden bir türlü gidemiyordum Ciğerime çekip üfledim onu Birkaç dostum var Umut anı boğuz Gerisini sat demiyorum Haz etmiyorum korkularım var kaçıyorum hayatın sorgularından kaçamadım hayatın son tokatından atmıyorum artık korka katılmak selam candemin orta katından bu kadar nefret ediyorsanız öldürün de morza katından At. kaybedecek bir şeyim yok inan bir mikrofon ve hislerim yoğun toki başıma çıktım bu yolun sonuna gittikçe hissediyorum yoruldum Bazen şarkıları doğru düzgün mü istemiyorum Etin abi soruyor kardeşim satayım Yok abi istemiyorum Hayatım sıkıntılı birkaç yere deldi geçti Yalanın ortaya çıkınca yüzüm pembeleşti Ben de değiştim artık merak etme zamanla geçer dedim Sen de geçtin Palatür soran yok tek duyduğum kanka Şarkılar kaçı geçti Ayıp ettin Gönlüm katlansın diye Gören göz görmez oldu Ömrüm son bahar. Adım anılmaz oldu kapım çalınmaz oldu ömrümün son baharında